Önünüzde büyük miktarlarda küçük ürünlerin üretimi için tasarlanmış masaüstü lazer makinesi Watson 05-03. Bu makinenin benzersizliği sürekli çalışabilmesinde ve aynı zamanda hizalama ve onarım gerektirmemesindedir. Kullanım alanları Hediyelik eşya endüstrisi, çiçekçilik, hobi işleri, reklam üretimi, mühür, damga üretimi ve diğer alanlar. Ayrıca makine çift katmanlı ve diğer çeşit plastik, ahşap, deri, yapay deri, kumaş ve diğer metal olmayan malzemelerle çalışır. Lazer tüp talebiniz üzerine yükseltilebilir. Lazer tüpünüzün önerilen maksimum gücü 80 watt'tır. Ayrıca kompakt bir gövde ile birlikte yüksek güce ihtiyacınız varsa temel konfigürasyonda 80 watt lazer tüpü ve daha geniş bir çalışma alanı olan Watson 6040 makinesini satın almanız öneririz. Watson 0503 özellikle gravür için geliştirilmiştir. Bu nedenle geniş çaplı bir nozul ile donatılmıştır. Çünkü en temiz gravür için hava akışı sadece kesme yerine değil alan üzerine de yapılmalıdır. Güçlü hava akışı için makine ayrıca silikon olanlardan farklı olarak 8 atmosfere kadar kompresör basınçlarına dayanabilen ve çalışma yükleri 5,5 atmosfere ulaşabilen poli üreten tüplerle donatılmıştır. Makinenin çalışma alanı 500x300 mm'dir. Çalışma alanının bu boyutuna sahip olan eşlerin aksine, Watson 0503 makinesi, 1600x1000 mm çalışma alanına sahip makineyle aynı kalınlıkta metalden yapılmıştır ve aynı yapısal elemanlara sahiptir. Ayrı olarak masayı kaldırma ve indirme mekanizmasına dikkat çekmek gerekir. Bu silindirik yüzeylere gravür yapmak için makineye bir döner cihaz koymanızı izin vermektedir. Bu mekanizmanın manuel bir sürücüsü vardır. Bu çözüm mekanik bir sürücüyle karşılaştırıldığında makinenin toplam maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Çok miktarlarda üretim için. Makinenin çalışma alanını, önemli ölçüde aşan malzemeleri çekmenizi sağlayan bir yandan bir yana geçişli masa ile donatmak önemlidir. Dokuma malzemelerle çalışanlar için, malzemeyi rulodan çekme olanağı sağlamak açısından bir yandan bir yana geçişli masaya sahip olmak özellikle önemlidir. Standart olarak çalışma masası, eloksal plakalarla donatılmıştır.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 Portal ve lazer kafası, güvenilir PMI lineer rayları boyunca hareket ettirilir ve makineyi çalışma alanına yönlendirmek için endüktif uç sensörleri kullanılır. Makinede elektrik kablolarının ve su ve havanın geçtiği hortumların makinenin farklı bölümlerinde ayrıldığına dikkatinizi çekmek isteriz. Su akış sensörü, tüm Watsan makinelerinin donatılmış olduğu makinenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Soğutucuda bir arıza veya kapanma durumunda lazer tüpünün yanmasını önler. Ruida kontrol sistemi ve RD-WORKS kontrol programı herhangi bir dosya formatıyla çalışmanıza olanak sağlamaktadır. Dosyalar Wi-Fi, LAN, USB üzerinden alınabilir. Watsan makinelerinin amacı, her müşteriye sorunsuz bir çalışma imkanı sağlamak ve elde edilen ürünlerin en yüksek kalitesini garanti etmektir. Makineyi sizin için uygun olan herhangi bir teslimat koşullarında sipariş edebilirsiniz. CIF, FOB, EXW, CPT Watson makineleri için en az bir yıl garanti veriyoruz. Dünyanın her yerinde tüm gerekli bileşenleri her zaman kolayca bulabilirsiniz. Malzemenizi veya maketinizi kesmek veya gravür yapmak ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yöneticilerimizle iletişime geçebilirsiniz. Sizin için test kesimi yaparız ve sizin için uygun bir zamanda çevrim içi bir gösteri yapmaya hazırız.